Merhaba e, sevgili Business Channel Türkiye ekranlarına e, hoş geldiniz. E, İşin Patronum programında bugün çok değerli bir konuğumuz var. E, aile ve ilişki Uzmanı Profesör Doktor Ekrem Çunfabe'yi e, davet ettik. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun hocam. E, i̇yiyim. Çok şükür. Var mı bir yapabileceğim bir kıyak size? <gülüyor> Sağ olun. Neleri merak ediyorsunuz? Ederim. Nedir? Bizim, bence bizim toplumun bana göre en büyük kanayan yarasıdır herhalde aile Tabii. danışmanı, ilişki uzmanı. Tabii aile evlilik Biz sorunları, göre, evet, değil mi? kanayan sorunlar. Evet. Çünkü aile ve evlilik kurumu çok önemli bir kurum. Evet. Her biri bir karakol mesabesindedir. Çok önemli çünkü orada ilk tohumlar atılıyor. Kesinlikle. Yani aşkla evet. işte evet. güzel sevgiyle her iki aile bir araya gelip bir yuva kuruluyor. Burada aşkın ömrünün olabildiğince uzun olması lazım. Yani bu bir araştırmaya göre 950 gün diyen var 1000 günden fazla diyen var. Ama aşka Sevgi ve saygı özellikle başta karşılıklı saygı devam ettiğinde kanayan yaralar açan çiçeklere dönüşüyor. Yani kırmızı bir kanayan yara var diyelim bir sıkıntı var o eğer karşılıklı saygı fedakarlık e, sevgi devam ederse hem aşk uzun devam ediyor, hem hamilelik süreci rahat e, geçiyor, e, hem e, çocuklar, e, hem lohusalık dönemi, hem çocukların eğitim, hı hı. öğretim dönemleri olsun. Evet. Yani çekirdek aileyi bizim çok hı hı. iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. E, maddi, hı. manevi beslememiz gerekiyor. İşte manevi hı hı. ve psikolojik, Beslenme de aile evlilik danışmanlığı evet. ve ilişki uzmanlığı evet. çok önemli. Evet. İki bireyin karı ve kocanın Hı. ilişkilerini bizler düzenler yardımcı olurken aynı zamanda işte çoğunlukla sizler gibi bayanlar anlaşılamıyor erkekler <gülüyor> tarafından bir Yalnız muamma çok yani farklı kültürlerden Tabii. yani genelde farklı kültürlerden. E genellikle farklı genelde kültürlerden fa geliyor. E, bana göre de o çok önemli ama yani bir insanın evinde bardağını nasıl içtiği, suyunu nasıl içtiği, bardağını nasıl koyduğu bile sorun olabiliyor gördüğümüz kadarıyla. Kesinlikle çünkü yani. kadın babasından gördüğünü isteyebiliyor. Evet. Yapmayınca evet. kocası evet. benim babam işte bütün maaşını gelir evet. ortaya atardı, annem evet. istediği gibi harcardı evet. ama sen bana zırnık koklatmıyorsun deyip Kocasına büyük Hı -hı. bir öfke duyabiliyor. Evet. E kocasına Hı -hı. gidiyoruz gel bakalım sen anlat bakalım aile sisteminiz nasıldı. Orada da tam tersine Hı -hı. babası hiç para bırakmıyor veya kafasına Hı -hı. göre harcıyor. Evet. Ya da annesi istediği zaman anca para veriyormuş evet. o da öyle öğrenmiş. O yüzden bireylerin evlenmeden önce olsun Hı -hı. evlendikten sonra olsun birbirlerini iyi tanımaları gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi mesela ee, kadın bu bana uymadı ben e, e, tanıştım eşimle. iki gün sonra yemeğe çıktık evlilik teklif etti kabul ettim Üç ayda evlendik. Ya, ya. birbirini tanısaydın, evet. değil mi? Evet. Senin evlilikten evet. beklentinle dediğin Hı -hı. gibi onun beklentisi Tabii. uymayınca evet. e, es... çok etkili. Çok etkileniyorsunuz. Et, e, yani tanışılması, iyi tanışılması çok etkiliyken tanışılmaması da kötü etki yapabiliyor. Evet. Kötü etki yapabiliyor. Ve o zaman tanıyarak ona göre beklentiye girmek evet. lazım. Ona göre yeniden aile evet. sistemini organize etmek lazım. Ve görev dağılımını iyi yapmanız lazım evet. eşinizle. Evet. Anlatabiliyor evet, muyum? Anlıyorum, yani anlıyorum. kendi... Gördüğünüz, yaşadığınız hı. kültüre göre olmayabilir. Televizyonlarda, filmlerde hı hı. gördüğünüz yaşama göre olmayabilir. Ama hepsinden bir yerli malı haftası gibi, hepsinden güzel donanımlar alarak yeni çekirdek ailenizde yeni bir sistem organize etmeniz gerekiyor. Mesela bizim ailede ben ne kadar istesem de çok ütü yapamam. Eşime yardımcı olamam. Hı hı, evet. Ama market alışverişidir gider yaparım. Orada iyisinizdir. E, Tabi o Demek alanda yani iyi o eşim alanda benden o alanlarda mesela. Evet. Evet. faydalanıyor evet. mesela bir etli pilav var çok Aha. güzel bilirim ben onu hı hı. eşim benden e, o özel günlerde talep eder kendi formülümü hı hı. aynı bazı hani <gülüyor> içeceklerin formülü nasıl gizli evet, evet. benim de formüllerim gizli kapanır özel yaparım. Hepimiz her şeyi en iyi yapacağız diye bir kavram yok zaten. Yani i̇şte eşim bende şey benim gibi en gibi. iyi en faydalı en güçlü alanlarımdan talepte bulunuyor. Bende hay hay. Yapıyorum kadar güzel. sıkıntı yok. Yoksa Zaten evet. bildiğim <gülüyor> bir alan. Evet. Ve dünyanın en değerli varlığı benim Hı -hı. için eşim benden bir evet. talep ediyorsa Aynen. ben niye yapmayayım? Hı -hı. Doğru değil mi? Tabii, Siz de doğru. aynı şekilde çok. kocanız Hı -hı. sizden Hı -hı. bildiğiniz Hı -hı. bir e, Türk kahvesi veya başka bir şeyi senin elinden istediyse e, ilaç Hı -hı. gibi Tabii hazır ki. yap Hı -hı. şifa bulsun. Aynen öyle. <gülüyor> yap doğru. şifa